Selam akreplerin güzelleri. Ben Şengül. Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız akrep arkadaşlarım? Güzel insanlar. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için akrepciklerimin Haziran ayında istekleri, arzuları, hayalleri, dilekleri ne derseniz deyin gerçekleşecek mi? Hayatlarında neler olacak? Şöyle önce çayımı ardından da tarotuma bakacağım sizler için. Efendim şöyle gözlerinizin önünde açıyorum. Çayımı önceden ayarlamıyorum. çay öyle açılır diyorum ve çaylar diyerek akrepciğimin çay falını açıyorum. Efendim bunun sıvı, sıvısı hemencik akmıyor. Şöyle birkaç saniye bekleteceğim sizleri. Bakın sizler de artık sıkıntıları toplamışsınız. Canlar harika. Her zaman söylüyorum zaten bir şeyler kalıcı değildir. Bakın hepsinin şekilleri değişik. Yan taraf tertemiz. Artık toplanıyor. Sıkıntılar toplanıyor. Güzel. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Hmm, güzel. Harika. Tabii ki. Geride. Geride bırakılan yaşantılar var burada. Sevgili akredciklerim. Arkada bıraktığınız kişi ya da kişiler. Onlar da feraha ermiş artık. Yavaş yavaş. İşini bulan bulmuş. Bulamayan hala. Ama murada ermişler. Bazıları murada ermişler. Yalnız şöyle bir şey var, sevgili akrepçiklerim, güzel insanlar, tabii hepiniz için söylemiyorum ama şu da var, düşmansız insan yok. Siz kendiniz yukarıya çıkmışsınız ve düşman da çok çok geride bırakmışsınız. Düşman geride kalmış ama düşman iyi, sıkıntılı demeyelim de düşman iyi. Yani istese bir şekilde şöyle dolaşıp gelecek size ama bayağı bir uzağınızda. Merak etmeyin. Zarar vermeyecek size. Evet sevgili kardeşlerim. Şöyle bir bakalım. Benim akrepçiklerim için. Çalışkan akrepçiklerim için. Hmm, sizde büyük büyük bir köpek çıkmış canlar. Hmm, sizde büyük bir köpek çıkmış. Bu da tabii ki düşman. Tamam olur. Hepimizin hayatında olan şeyler. Dikkat edelim. Koluya komşuya arkadaş çevremize vesaire Bunlara dikkat edelim. Lütfen fazla itibar etmeyelim. Özelimizi almayalım. Çok dikkat edelim. Sevgili Akrepçiklerim, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim. Hani diyorlar ya felaket tellalı mısın? Yok, ben felaket tellalı değilim de ben de arkadaşım burada da fala bakıyorum yani. Ne çıktıysa ben bunu da söylemek durumundayım. Bu bir. İkincisi meyre olur, doğru konuşacağız. Bu akrebe bakıyorum. Binlerce yüzlerce Milyonlarca akrep var sayısını kimse bilmiyor. Şimdi burada olumsuz çıkan bir şey hemen üstünüze çekmeyin. Ya bu komşunuz olabilir, yakın çevrenizden tanıdığınız olur. İş hayatındaki tanıdıklarınız ya tanıdığım biridir bu. Hemen öyle üstüne çekme. Sonuç itibariyle falan ben bunu söylemek durumundayım. Bakın büyük büyük bir cenaze çıkmış burada. Büyük bir cenaze çıkmış. Aman Allah'ım kaç kişi sayamam. Kaç kişi resmen cenazeyi taputun içinden alıyorlar, gömmeye çalışıyorlar. Yani defin işlemi. Bu nedir? Canlarım benim olmamış bu. Bu cenaze olmamış olacak. Güzel kardeşim ben bunları bildirmek durumundayım. Resmen çıkmış, çıkmış. Bakın arada cenaze, başta arkadaki insan kalabalığını görüp biri baştan, biri kuyruk kısmından tutmuş cenazeyi taputtan çıkartıp gömmeye çalışıyorlar mezara koyacaklar yaşlı biridir, yoğun bakımdadır. lütfen bu yanlış anlaşılmasın genç de olabilir genç de olabilir ve ben size şunu söyleyeyim, bu cenazenin açık söylüyorum, adında I var A harfi var, güzel kardeşlerim Aha, resmen de çıkmış yapacak bir şey yok, neyse oh, ben daha fazla kurcalamayacağım tanıdığınız biridir Güzel kardeşim yani olur ya bunlar bizim hayatımızda olan şeyler bir kaza haberi alabilirsiniz bir anda şaşırabilirsiniz olabilir bunlar bizim hayatımızda olan şeyler veya hastanede yatan birinin vefat haberini alabilirsiniz adında A ve I harfi olan kişiler bunlar yani rahmetlinin adında A ve I harfi var adı soyadı fark etmiyor ne yapalım. Ölümle dünya. Ona yapacak bir şey bayağı da büyük çıkmış yani. Biraz kilolu biri olsa gerek. Uzun boylu kilolu biri. Ani bir kalp krizi olabilir. Bir anda kaza olabilir. Bunlar Allah'tan gelen şeyler. Bunları gizleyemeyiz güzel kardeşlerim. Doğru konuşan dokuz köyden kovulmuş demişler. Kızma yok. Ben elçiyim. Ben şimdi uyduramam ki. Ne gördümse ben bunu söylemek durumundayım. Neyse. Ne de olsa genel açılım. Tabi bu sizi üzmesin. Canlarım benim. Adında P harfi olanlar, İ harfi olanlar, güzel kardeşlerim, P harfi olanlar, L harfi olanlar, sevgili akrepçiklerim, borç harç sıkıntı içindeler aman Allah'ım. Ya da daha yeni kredi çektiniz, ev aldınız, araç aldınız çünkü daha aydınlığa çok var canlar aydınlığa çok var hala sıvı geliyor aydınlığa bayağı bir var resmen bakın karanlığın sıkıntının içinde çıkmış bayanlı olabilirsiniz bay da olabilirsiniz ev hayatındaki sıkıntılar olabilir olabilir bunlar yap yapacak bir şey yok canlarım ya olabilir yani kredi çekmeden de ev alınmıyor bayanlar canlar akrep bayanları çalışan bayanlar güzel işleriniz güzel ben tamam hakkım olanı aldım diyen akrep bayanları var. Aşk hayatlarında ise yeniden bir doğuş yaşamışlar adeta. Resmen yeni bir doğuş yaşanmış. Geçmişin olumsuzluğu kandırılmış olabilir, aldatılmış. Onlara girmiyorum artık. Yeni bir doğuş yaşamışlar. Küslükler bir kenara bırakılmış. Ya şimdi sözümü kestim. Bir şey dikkatimi çekti. Aman Allah'ım resmen ya... Cenaze namazı da kılınıyor. Cemaat namaz kılıyor ya. Allah Allah. Çok ilginç. Olabilir canlar. Bunun için affınıza sığınıyorum. Sevgili akrepçiklerim. Yapacak bir şey. Kaç kişi. Bakın cenazenin arkasında nasıl namaza durmuşlar. Böyle bir şey yok şurada ya. Yapacak bir şey yok canlar. Neyse. Aşk hayatınızda küslüklerde barışa dönmüş. Geçmişin olumsuzlukları bitmiş. Özellikle adında J n harfi z harfi olanlar y harfi olanlar biraz küçük çıkmış s harfi olanlar baya bir mutluluğu yakalamışlar aşk hayatlarında sıkıntıları geride bırakmışlar tamam harika çok güzel evet sevgili beylerimize gelince beyler güzel iş hayatınızda zaferi yapmışsınız çalışan beyler Bayağı bir zafer içindesiniz ve bu zaferi yapmışsınız ama böyle bir sessizliğe de çekilmişsiniz siz. Ve ben burada bir şey daha gördüm beyler için. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum canlar. Hala sıvı geliyor. Çalışan beylerimiz zafer yapmış beyler. Bu zaferi yapmışsanız fırsat bu fırsat söyleyeceğim. Artık Şengül'ü tanıyacaksınız tamam mı? Ah sizi sizi şehvet peşinde koşmak istiyorlar. Çünkü var ya para var ya neyse hani oraları kurcalamayacağım gelelim genç beylerimize genç beyler çalışıyorlar tertemiz enerji o biçim güzel çevreniz tertemiz çıkmış, güzel kazanıyorsunuz ama asgari ücret ama öyle ama böyle güzel geliriniz var yoğun duygularla aşk isteyen akrep genç beyleri var ben aşk hayatından mahrum kaldım mutluluktan mahrum kaldım diyorlar gelelim akrep kızlarımız ne bu üç koldan çevren sarılmış kıskanılıyorsun sevgilin tarafından veya küssün belki de o insan tarafından kıskanılıyorsun ama merak etme küsse sana bu kep uzanacak veya mesaj gelecek barış mesajları gelecek karşı taraftan sana haberler gelecek bebeğim ok işaretleri çıkmış bak sana doğru geliyorlar hiç merak etme sen de az değil sen de karşı tarafı kıskanıyorsun. Güzel insanlar, tertemiz, güzel bize haberleriniz çekmiş. Küçük küçük balıklarınız ne bekliyorsanız artık sizlere doğru yavaş yavaş gelecekler. Gelelim ev hanımlarımıza. Ev hanımlarında da bir kınlık durumu var. Çoluk, çocuk, her şey birbirine girmiş. Ama size de destek var. Ya eşinizin ailesinden, ya kendi ailenizden, bir yerlerden bir destek var size. Zaten işlerinizde doğru düzgün yapıyorsunuz. Akrep bayanları, evli. Çoluk çocuk sahibi olan bayanlar işlerinizi iyi yapıyorsun biraz sıkıntılı çıkmışsınız ama iyi fena değil en azından çevreniz temiz çıkmış bakın melek kanadı çıkmış ya meleğin kendi görünmüyor ama kanadı çıkmış ve çevrede tertemiz demek ki biraz sabır istiyor ne kaldı şurada okulların kapanmasına hanımlar akrep hanımları şöyle eşiniz sizi 3-5 günlük bir haftalık tatile de getirebilir bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Evli bayanlardır. Evli çiftler. Evet, sizler de iyi birbirinizin mutluluğuna karşılıklı bir anlaşma var, bir mücadele içindesiniz sizler de evli olan çiftler. Mutluluğunuzun bozulmaması için biraz böyle bir inatlaşma var bakın eşler arasında. inatlaşmanız var ama bir yerde de dürüstçe de bir tartışma da var sizin eşlerinizle aranızda. Dürüstçe mücadelede ediyorsunuz hiç çekinmeden. Eşiniz aynı sizinle yapıyor. Bir yerde de yine de birbirinizden kopamıyorsunuz. Yararlanmak istiyorsunuz her türlü. Yararlanmışsınız da merak etmeyin ya. Valla tartışmayın canlar. Böyle bir hafiften bir serin rüzgarlar esebilir aranızda. Haziran ayı için de tabii bütün hepinizi söylemiyorum ama çıkmış burada. Bir serin rüzgarlar ama kopamazsınız. Siz birbirinizden kopamazsınız. Evet canlar biraz karışık çıkmış. Evet biraz karışık çıkmış. Şu cenaze olayı olmasaymıştı iyiymişti. Sağlık durumunuza gelince pek yatay vaziyette biri ni görmedim. Canlar hep ayaktasınız bir karmaşa. E, cenaze çıktı daha ne olsun diyeceğim şimdi. Neyse hadi fazla kurcalamayacağım. Çayımı da döktüm efendim örtümün üstüne. Sevgili akrepçiklerim benim güzel insanlar. Bakalım tarotum ne diyecek sizler için. Ben de bunu bu kadar karıştırabiliyorum. Şöyle yapayım da böyle sürtüne sürtüne renk diye bir şey kalmadı. Ama olmuş kart bunlar. Sevgili akrepciklerim. Bir sessizlik bakın. Çalışanlarımız her şeyi içlerine gömmüşler. Zaferi yapmışlar. Beylerde çıktı zaten. Şu görüntü tamamen beyler. Aşk hayatımız ustalaşmış. Evliler. iyi görünüyorsunuz siz. Yeniden doğuş güvenli ilişkiler sizlere doğru geliyor sağlık olarak şimdi bakın burada yatay vaziyette çıktınız Pardon, şöyle unutmadan benim akrepcikleri bu ne hal bu ne vaziyet gözünüzün önünde çekiyorum Neyse orada Aa Tamam. Geçmişi yıkıldı diyelim. Geçmişin olumsuzluğu yıkıldı. Üstüne kader çarkı dönmeye başladı. Demek oluyor ki. Şu üçüncü kartımızda kader çarkı şans çarkıdır. Bakın. Şans kartıdır. Şans çarkının dönüşüdür. Nedir? Bitti. Aslında ben bunu sonunda söyleyecektim ama neyse şu an biraz bir şey anlatayım size. Haziran ayı içerisinde değil de Haziran sonrasında bir şeylerin geleceğini söylüyor sizler için. Gelelim iş hayatımıza. Özellikle bardağımda gördüğüm Beyler bunlar resmen bir sessizliğe çekilmiş resmen de zafer yapmış iş hayatında belki gözüne bir şeyler takıldı belki plan projesi vardı akrep beylerinin iş hayatıyla alakalı teknik taktik gibi iş hayatına şey çıtasını yükseltmek için teknikler taktikler geliştirmiş olabilir kimseye belli etmeden içinde gizlemiş olabilir bundan dolayı başarıyı elde ettiği an Geçmişi örtü çekmiş, başarıyı da elde etmiş, zaferi yapmış. Yapmış olanlar var akrep beylerinden. Sevgili akrepciklerim, bayanlara gelince onlar da aynı şekliyle çalışan akrep bayanları önce bir mücadele, bir sessiz, bir çıkış yolu aramışlar iş hayatlarında. Ama ticaret yapıyorsunuz ama kendi işinizde, işinizde, gücünüzdesiniz. Ama özel bir şirket hangi bir yerde bir sessizlik. Yani sabretmişsiniz. Güzel kardeşlerim sabretmişsiniz. Bayanlar. Geçmişe örtü çekilmiş. Zafer elde edilmiş. Edeceksiniz de bakın. Hala zafere gidiyorsunuz. Sevgili akrepçiklerim. Haziran ayı içerisinde sizin iş hayatınız zafere doğru gidiyor. Bay bayan. Hepinize söylüyorum. Zaten akrebin genç beyleri çok iyi çıkmış. Bardağımla onlar işlerinde güçlerinde. Biraz aşk hayatları evet, sıkıntılı çıkmış, mahrum kalmışlar, yalnız, yalnızlar, özellikle yalnız olanlar çıkmış. Aşk hayatınıza gelince ustalaşmış, becerikli, bekar mısınız, sevgili mi istiyorsunuz? Becerikli, ustalaşmış, on parmağında on marifet olan maddi, manevi, güçlü kişiler yolunuza çıkabilir. E siz de aynı şekliyle çalışkandır akrepler, başarılıdır, azimlidir, her zaman söylerim Allah için. Evlerine bağlılardır. Tanıdığım akrep arkadaşlarım var. Oradan biliyorum arkadaşım. Açık ve net söylüyorum. Siz öylesiniz. E şimdi karşınıza gelen kişi de aynı. E şimdi biz niye birleşmeyelim? Yağ var, tuz var, şeker var. Bu helva neden olmasın hesabı bakın. Ustalaşmış birliktelikler kurabilirsiniz. Ya da karşınıza gelen talipler sizi kendine çekmek isteyebilir. Becerikli, Başarılı, yakışıklı, güzel bulabilir. Tamam, tam benlik bu. Benim bunu kendime çekmem lazım diyerek teknik, taktik geliştirebilir karşınıza gelecek olan talipler. Bunu siz de yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler de yapabilir. Geçmişe bir sünger. Geldi mi burada güzel talipler geldi. Geçmişe sünger çekiyorsunuz. Ölüm kartı yeniden doğuş. Eskinin olumsuzluğunu çiğneyip yeni bir ben yaratmak demektir. Neymiş? Güvenli evlilikler, güvenli birliktelik, güvenli ilişkiler, güven ve evlilik kartıdır. Bakın ne kadar güzel gelmiş. Geçmişin olumsuzluğu bitecek güzel kardeşlerim. Evlilerinizde de aynı şekliyle bekar olanlarınızda becerikli ustalaşmış kişiler yolunuza çıkacak. Veya siz o insanları çekeceksiniz. Geçmişin olumsuzluğu bitip yeniden ben yaratıyorsunuz. Mutlulukla ben, yeni bir ben yaratacaksınız ya. Mutlu olacaksınız. Güvenli ilişkilere başlayacaksınız. Daha ne olsun benim güzel kardeşlerim. Gelelim sağlık durumunuza. Aşk hayatımız süper çıktı. İş hayatı süper çıktı. Sevgili akrepçiklerim. Sağlık hayatı biraz böyle allengelli çıktı. Ben öyle derim ha. Vallahi öyle derim. Muya Allah'ım be. Sağlıkta bu nedir Allah aşkına? Akrepler. Şimdi içinizde bakın. Rahatsız olan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Bakın burada da yatay vaziyette çıkmışsınız. Var. Rahatsız olanlar var. Yok demiyorum. Hastanede yoğun bakımda yatan akrepler yok mu? Tabii ki de var. Evinde hasta yatan yok mu? Elbette var. Binlerce, milyonlarca akreplerimiz var. %100 sağlıklılar diyemeyiz. Bu nedir? Şimdi hastanedekleri bir kenara bırakalım. Buradakiler Evinde, yerinde, işinde, gücünde olan benim gibi kişilere burada şu anda hitap ediyorum canlar. Hastanedekiler onlar Allah'ta. Onlar, onlara yapabilecek bir şeyimiz yok. Allah şifa versin diyeceğiz. Bu illegal neyin nesi biliyor musunuz sevgili canlarım? Şimdi bazı akrep arkadaşlarım rahatsızdır. Zaten burada da yatay vaziyette. Olur ya bazen bana bile diyorlar ya gözlerim ağrıyor, belim ağrıyor. E sen doktora niye gitmiyorsun? Ben de ne yapayım doktora gidiyorum diye bazen evden çıkıveriyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Canım almıyor, almıyor bazen. Böyle bir şey meydana gelebilir. Örnek verdim sadece sizlere. Canlarım benim sevgili akrepçiklerim, bazı akrep arkadaşlarım rahatsız olabilir. Örnek vereyim mi ben sizlere? Sigara kullanıyordur. Doktoru der ki sigarayı bırakacaksın. Bu senin için tehlikeli veya hamile bayanlarımız. Sigarayı bırakacaksın, çocuk için tehlikeli diyebilir doktoru. Bu sigara illeti de hadi deyince de bırakılıyor mu? Bırakılmıyor. Bakın ben örnek veriyorum canlarım. Ne yapar bizimki? Gizli gizli birazcık yalanla dolanla hafiften iki nefes çekme olayları yaşar. Bakın örnektir bu. Burada bir yalan var. Kendini iyi gösterebilir ama hasta. Bir rahatsızlığı var bu insan kendini iyi gösterebilir ailesine karşı yok benim bir şeyim gayet iyiymişim diyebilir belki tansiyon sıkıntın var belki gözlerinden rahatsızsın belki içinde ciğerinde bir rahatsızlık var örnek bu arkadaşlar lütfen yapmayalım her ne olursa olsun doktorumuza gidelim doktorumuzun önerisi her neyse lütfen bunlara uyalım uyalım ki yalanla dolanla bir yere varamayız sigarayı bırakmamızı mı istiyor Bırakalım sağlık için yapabiliyorsak başarabiliyorsak irademize sahip olabiliyorsak ne mutlu bizlere ki ben 10 artık girmeyeceğim. Bundan dolayı bakın sıkıntı içinde bir illegal küçük bir illegal olayım hafif bir yalanlar küçük bir yalanlar gördüğünüz gibi burada yatay vaziyette sıkıntılarından dolayı biraz aile baskısı ya işte hamilesin yakma şu sigarayı hesabı burada da bu vaziyetler örnek veriyorum canlar. Artık uç noktaya geliyor benim bu arkadaşım. Sevgili akrep arkadaşım bir delilik yapma durumuna gelebilir. Ya belki de rahatsız ameliyat olması gerekiyor. Ameliyattan kaçıyor. Ya da sigarayı bırakması gerekiyor. Bırakamıyor. Küçük çaplı yalana başvuruyor. Bundan dolayı artık çıldırma üstüne gelmiş. Bir anda bir delilik durumu. Söz konusu olabilir. Biraz sizin sağlık şuradaki açılımda anne çıktı ne diyelim sağlık olsun Allah sağlık sıhhat versin canlarım şimdi yine geliyorum buraya sizin hayaller arzular ilk etapta yıkılmış olarak görülüyor Tabii ki de yıkıklık değil bakın güneşe doğru gidiyorsunuz umutlar devam ediyor bu sizin iç sesiniz böyle bir şey yok kayıp yok öyle hemen hadi deyince oluyor mu olmuyor sevgili canlar ardından yıkım yapacaksınız. Bakın bu yıkım sizi korkutmasın. Yıkılan ne? Eskinin olumsuz düşüncelerini yıkacaksınız. Yıkıyorsunuz ardından yok öyle. Ben mutlaka ama arzularımı, ama dileklerime ama hayallerime bir şekilde ben kavuşacağım. Yok öyle yıkılmak diyecek sevgili akrep kardeşim ve kartımız şunu da söyler kaderi değiştirmeye gücün yetiyor. Gücün yetiyorsa hiç durma yap bunu der. Kartımız şanslı yere doğru gidiyorsun der. Ben daha ne diyeyim sevgili akrepçiklerim için. Güzel insanlar için. Ne diyor meleğimiz? Meditasyon yap diyor. Meditasyon. Değil mi? Anlayın. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı zaten aydınlatacak diyor. Ne diyeyim ben daha ne diyeyim sevgili akrepçiklerime. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz